arkadaşlar. Gördüğünüzü Şimdi düşünür. Birlikte, o gibi günün e, şeyin şeyini dizimini dinleyeceğiz. ama <gülüyor> göremezsiniz. Sizden saklandıkları için fark edemezsiniz. Poppy Playtime, yarım saatlik oynanışa sahip bir korku oyunu. Oyun elinize geçen bir mektupla başlıyor. Mektubun konusu 10 yıl önce kapanan oyuncak fabrikasında birdenbire kaybolan işçiler. Mektuba göre işçiler fabrikadan asla ayrılmamışlar. Onlar hala fabrikadaymış. Biz de eski bir çalışan olarak bu gizemli mektubun kaynağını merak ediyoruz. Terkedilmiş, cansız fabrikaya yol alıyoruz. İşte burada maceramız başlıyor. Playtime Co. adında bir şirketin karanlık geçmişini öğrendiğimiz bir maceraya atılıyoruz. Bugün Poppy Playtime'ın ilk bölümünde gözünüzden kaçan detayları toplayarak oyunun hikayesine bakıyoruz. Peki oyunun hikayesi ne ve bu mavi canı neden bize takip ediyor? Başlayalım. Oyun, fabrikanın eskiden yayınladığı bir tanıtım reklamıyla başlıyor. Fabrikanın kurucusu Poppy adında çok akıllı bir oyuncaktan bahsediyor. Poppy küçük bir kız gibi. Ona sorular sorabiliyorsunuz ve size gerçekten o sorunun cevabını veriyor. Önceden hazır cevap programlanmış bir oyuncak değil kendisi. Ne sorarsanız ona göre cevap veriyor. Kendisi gerçek bir kız gibi ve ayakkabıları temiz olsun istiyor, şık gözüksün istiyor. Ve boyunca 6 dolara satıyorlar. Hatta üzerine 3 dolara da fabrika turuna da gelebiliyorsunuz. Tüm bu akıllı oyuncakların nasıl yapıldığını görüyorsunuz. Derken reklam filmi bozulmaya başlıyor. Bir gelincik görüyoruz. Zaten bize gelen mektupta da çiçeği bul bir not düşürmüş. Yani gelinciyi bulmamız lazım. Yani popyi bulmamız lazım. Fabrikaya ilk adımlarımızı attığımızda masanın üzerinde bir kaset buluyoruz. Kaset bize fabrikanın güvenlik sistemlerinden bahsediyor. Kasedin dediğine göre eğer şu an onu dinliyorsak biz yabancıymışız, istenmeyen bir kişiymişiz. Fabrikanın içerisindeki gizli hareket sensörlerinden bahsediliyor ve bize son uyarı yapılıyor. Güvenlik görevlilerinden daha farklı bir koruma sistemlerinin olduğunu bahsediyor. Ama biz yine de inerleyeceğiz Dinlene göre iş arkadaşlarımız hala içeride onları bulmamız lazım. Odadan odaya dolaşırken bir odanın içerisinde daha önceden çalışanların da kullandığı bir ekipman buluyoruz. Bu ekipman sırt çantası gibi giyilen bir egzo Bu egzo sayesinde erişemediğiniz yerlere elinizi uzatabiliyorsunuz ve onları yakalayabiliyorsunuz. Ama kendisi aşırı güçlü ve ölümcül bir alet o yüzden de personellere kullanılması kesinlikle yasak. Özellikle de sadece personellerin giydiği bir ekipman çünkü fabrikada dolaşmak istiyorsanız kapıları bu alet açıyor. İlk kapıyı açıyoruz bu kapı cehenneme açılıyor ve biz henüz bunu bilmiyoruz. Karşımızda 6 metre kadar hagi-vagi duruyor, fabrikanın maskotlarından bir tanesi. Ama dikkatli bakarsanız kendisi canlı, hareket ediyor, nefes alıyor. Belli bir süre sadece sabit bir şekilde ona baktığınızda titrediğini görebiliyorsunuz. Yani başından beri hareket ediyor ama size çaktırmak istemiyor. Ama bizim arkadaşlarımızı bulmamız için daha da ileri gitmemiz gerekiyor. Etrafta kapılar açılmıyor çünkü elektrikler yok. Elektrik odasına giriyoruz, kolumuz yardımıyla elektrikleri bağlıyoruz ve gücü veriyoruz. Ama geri döndüğümüzde Huggy Wuggy orada yok. Kapıdan çıkmadan bizi ne kadar izlediğini görsek de şu an ortalıkta gözükmüyor. Ama oyunun ilerleyen kısımlarında her zaman bizi izliyor. Fabrikanın bilmediğimiz deliklerinden çıkıyor ve geri kaçıyor. Biz o sırada birkaç kaset buluyoruz. Kasetlerden biri yetimlerle alakalı. Oyuncak firması yetimlere Huggy Wuggy adındaki oyuncakları verecekmiş ama kutularını bulamıyorlarmış. Kutuları sürekli olarak kayboluyormuş. Bu da oyuncak hikayesi gibi aslında. hagi vagilerin hepsi birer canlı ve hareket ediyorlar. Kutularını çıkarıp bir kenara attıklarından sonra da çalışanlar bu kutuları bulamıyorlar. Böylelikle de oyuncaklar için kutu kalmamış gibi gözüküyor ama aslında vardı. Daha sonra ikinci kul eklentimizi alıyoruz ve kendimizi oyuncakların yapıldığı ana yerde buluyoruz. Burada pembe bir kaset buluyoruz ve ana hikayeyi ortaya çıkaran en büyük kaset bu kaset. Kasette iki kişi var. Biri fabrikanın kurucusu, biri ise çalışan Stella. Stella, yaşlarında da aslında yaşlanmış bir çocuk olduğunu söylüyor. Her insan, her daim çocuk kalır. Ama vücudumuz sonsuza dek dayanamaz ve ölür. Kendisi daha uzun yaşamakla alakalı takıntılı biri. Ağaçlardan örnek veriyor. Ağaçlar binlerce yıl bile yaşayabilir ama bizim en uzun yaşayan insanlarımız 150 yaşında. Oysa bir ağaç için gayet genç bir yaş. Ama dediğine göre her zaman bir kıyaslama yaptığımızda bir şey bir şeye göre daha genç veya daha yaşlı kalabiliyor. O ise küçüklük anılarına geri dönmek, tekrardan küçük bir çocuk olmak çünkü kendisi yetişkin bir bireyin bedeninde sıkışmış durumda. Evet, bu kasetin neden önemli olduğunu birazdan anlayacaksınız. Taşlar birazdan yerine oturacak. Fabrikada tekrardan ilerliyoruz. Oyuncak yapma makinesine gidiyoruz. Bir kapıyı açmak için oyuncak yapmamız lazım. Ufak bir köpke yapıyoruz ve onu kapıyı açması için koyuyoruz. O sırada Huggy Wuggy önümüzü kesiyor ve bizi öldürmek istiyor. Kaçabileceğimiz tek yer ise oyuncakların yapım aşamasında geçtiği dar alanlar. Ben zaten ne kadar daraldığımı ve Türkü unutup mağara adamı gibi baradımdan biliyorsunuz. Aşağı inecek başka yol mu yok mu? Dur dur o değil bu. Ba! Tut tut. Tüm bu koşuşturmacanın sonunda. Bu dar alandan çıkıyoruz. Huggy Wuggy geliyor. Daha sonra üzerine ağır bir cisim düşürerekten onu aşağı atıyoruz. İşte burası aşırı önemli. Şu ana kadar kendisini animatronik olarak düşmüş olabilirsiniz. Aynı Five Nights at Freddy's'teki gibi. Ama Wuggy Huggy yere doğru düştüğünde iki kere çarptığında arkada kan bırakıyor. Kendisi kanıyor. Kendisi bir canlı. Elektrikleri açtığımızda hareket etmeye başlıyor. Ama daha öncesinde dediğim gibi elektrikleri açmadan önce Önce, sensörler aktive edilmeden önce de kendisi nefes alıyordu, kendisi titriyordu. Onun elektriğe ihtiyacı yok, o bir canlı. Korkutucu kısmı ise aşırı uzun bir adamın giydiği bir hayvanımsı kostüm değil bu. Bu bir kostüm değil. Ki Hagi Vagi'nin gözlerine çok yakından baktığınız zaman kendi gözlerinin içerisinde başka gözler olduğunu görebiliyorsunuz. Kendisi oyuncaklaştırılmış gerçek bir insan, gerçek bir canlı. Arka planda düşünüyor, sizi görüyor, algılıyor. Ama bunu o hale çeviren şey ne bilmiyoruz. En son Vagi Hagi'nin düştüğün yerden sonrasında yerde bir kaset var. O kaseti de sağdaki kaset çanardan tekrar çaldığımızda oynattığımızda başka bir deneyi görüyoruz. Bu kaset bir çalışana ait. Yaptıkları deneyden bahsediyor. Deney 1006. Bu denek az önce düşen Hagi Vagi. Arkada katledilen çalışanların sesi gelirken Hagi Vagi yaklaşıyor ve konuşmayı kaydeden kişinin sesi de bir anda kesiliyor. Final experiment 1006, the prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. Ve tüm bu olayların 10 yıl önce olan olaylarla bir ilişkisi var. Ama bizim ana hedefimiz çiçeği bulmaktı, arkadaşlarımızı bulmaktı. Ve şu an çiçeğin önündeyiz, Poppy'nin önündeyiz. İçeri giriyoruz ve uzun koridorların sonunda bir odada Poppy'yi görüyoruz. Kendisinin kutusunu açıyoruz ve o anda uyanıyor. Benim kutumu açtın diyor ve ilk bölüm burada bitiyor. İşte bu kısımda Poppy azıcık da konuşsa da bu hikayeye büyük bir katkı sağlıyor. Biraz önce çalınan pembe kaseti hatırlıyorsunuz, Stella oyuncaklara takıntılı, çocuk olmaya takıntılı bir kadındı ve tekrardan çocuk olabilmek için her şeyini verebilecek gibi duruyordu. Ne ilginçtir ki Stella ile Poppy'i seslendiren kişi aynı kişi. Bu bir rastlantı olamaz. Kısaca, fabrika aslında illegal işlere bulaşan bir fabrika. Hayır gibi gösterip yetim çocukları oyuncak dağıtıyor. Ama aslında hedefledikleri kısımlar, oyuncakları direkt çocuklardan yapabilmek. Eğer yetim çocukları deney olarak kullanırlarsa onları tekrardan arayacak kişiler çıkmayacak. Böylelikle de yetim çocukları himayeleri altına alabildikleri kampanyalar başlatıp onları oyuncaklar dağıtıp aslında deneyler yapıyorlar. Ve bu deneylerin bir parçasıysa Stella. Kendisi Poppy'nin bedeninde hapis durumda. Çünkü gözlere yakından bakın. Bu normal bir porselen oyuncak gözü değil, bu gerçek bir insanın gözü. Gerçekten bakan, sorgulayan bir insanın gözü. Huggy de öyle. Kendisi bir canlı, zamanında bir insandı ama bir deney sonucu ki 1006 deneyi onu bu canavara çeviriyor. Kendisi tüm bu deneyler olmadan önce fabrikada çalışan bir güvenlik görevlisiydi. Bu yüzden de fabrikaya giren yabancıları öldürme isteği de buradan geliyor. Ama Hagi vagi fabrikaya neden bağlı? Bunun sebebi de çalışanlar. Çalışanlar onu bir oyuncuya çevirdi, yaşayan bir canlıya çevirdi ve o da intikamını alması gerekiyordu. Bu yüzdendir ki hagi Vagi'den kaçarken kaçtığımız dar alanlarda bir sürü yazı var. Daha önceden çalışanlar bizim gibi etrafta kaçışmışlar, notlar bırakmışlar ama bedenleri bile, kalıntıları bile etrafta kalmamış. Ama nedense etrafta kanlar içerisinde sürekli oyuncaklar görüyoruz. Sebebi bu. Çalışanlar bir oyuncağa çevrilmiş durumda. Kendi sebep olduğu deneyler onlara yapılmış durumda. Özellikle sadece 3 dolara bütün oyuncakların nasıl yapıldığını görebiliyorsunuz. Ama bunlar illegal şekilde yapılıyor. Gerçek canlılar oyuncaklara aktarılıyor ki bunu kimse görmek istemez. Bu yüzden de ziyaret edenleri de öldürüyorlar. Yetimleri de fabrikaya çekiyorlar ve oyuncakları ondan yapıyorlar. O yüzden Poppy, gerçek bir kız gibi. Siz ne yaparsanız ona karşılık veriyor. Sebebi gerçekten bir kız olması. Gerçekten insan olması. Peki. Poppy oyun için neden bu kadar önemli, Poppy'i neden bulmamız gerekiyordu? Bunu henüz bilmiyoruz ama büyük ihtimal tarafımızda olacak, bize yardım etmeye çalışacak. Veya bize yardım ediyor gibi manipüle edecek ama hedefi biz olacağız. Poppy, gelincik demek ve gelincik bir sembol. Hem ölümü hem barışı simgeler. Gelincikler en fazla savaş alanlarında görülürler. Aynı şekilde mezarda da kullanılırlar. Bu da ebedi uyku anlamına gelir. Özellikle de duvardaki gelincik çiziminin hemen önünde asılan 4 tane canlı görüyoruz. Evet bunlar oyuncak ama eski çalışanlar. Bu da bir mezar anlamına geliyor. Gelinciklerde mezarlarda kullanılıyor. Ama karakterin direkt kendisiyle ne ilişkisi var? Ne anlama geliyor? Henüz bir fikrimiz yok. Ama sadece yarım saatlik bir oynanıştan baktığımızda ise bildiğimiz çok şey var. İkinci bölüm çıktığında kanalda videosunu çekeceğim ve aynı şekilde ikinci bölüm çıktıktan sonra oynadıktan sonra da bu tarz bir gizem videosu tekrardan. Like atmayı unutmayın girişir.